nasıl fiyat edilecek? Sevimli ne diyorsunuz? çok sevdim. Baya güzel maşallah. Çok çok güzel. Ee, olaylar büyüyecek. Yani çok büyük olaylar olacak. Yani bir kısım insanlar artık hayatından bezecekler. Yani mahvolduğunu düşünecekler dünyanın o kadar. Ya Deccal mahvedecek insanlığı. İslam aleminde de çok fazla kan akacak. Öyle görünüyor. Bu sessizlik normal değil zaten. Sonra öncü insanlar da pek kalmayacak. Bak öncü insanlar da pek kalmayacak. İşte böyle bir ortamda Allah insanların kalbine edecek Yani Mehdi zahir olmasını tek kurtuluş olarak Allah gösterecek. Buna devletler iştirak edecek. Devletin önemli kişileri iştirak edecekler. Bir şahsı Mehdi olarak halka sunacaklar. Yani Mehdi demese bile sahibi zaman diyerek, sevgi insan diyerek sunacaklar. Ama o şahsa çıkıp işte görsünü göre göre Mehdi çıktı ben Mehdi'yim falan demez. Yani sureti doğru onu söyletmez. Anlayacağız. Halden anlaymış olacağız. Yani İslam aleminin birleşmesinden, bu faciayı durdurmak için yaptıkları ataktan ve bu atağın başından Mehdi'nin varlığını hissedeceğiz. Sadmelerle, gelişmelerle yavaş yavaş bir çocuğun büyüyüp gelişmesi gibi, doğumu gibi bunu göreceğiz. Biraz süratli olacak zaman ilerledikçe Zaman ilerledikçe sürat artacak. Değerli hocam, Şeyh Ahmet Yasin, Muhammed Raşid Erol Hazretlerinin kendisine dönüp sen Mehdi'yi görürsün dediğine şahit olan, Muhammed Raşid Erol'un hala hayatta olan oğlu Şeyh Fevzettin'i gösteriyor. Yani şahit olarak. Onun yanında söyledi diyor. Muhtemelen bu sohbet ortamında birçok insan var iken, hatta oğlu da var iken, sizler Mehdi görürsünüz ya da sizin nesliniz Mehdi görür gibi diğerlerini de kapatacak bir hitap yapmayıp da Şeyh Ahmet Yasin Hazretlerine dönüp sadece ona hitap ederek sen görürsün demesi acaba Mehdi'yi Mehdi'yi gördüğünde imanın nuruyla sen Mehdi'yi tanırsın gibi bir anlamda içeriyor olabilir mi? Demek ki orada olanların hepsi imanın nuruyla Mehdi'yi fark edemeyebilir. Özellikle Şeyh Ahmet Yasin'in iman nuruyla Mehdi'yi tanıyacağına işaret etmiş olabilir mi diyor. Muhammed Reşi, Raşid Erol Hazretleri diyor. Şeyh Fevzettin Efendi de gönül ehlidir, kalp ehlidir. Tabii ki o da değerli bir insan ama Muhammed Reşi, Erol Hazretleri bambaşka bir insandı o zamanlar. Her gün düğün vardı, her gün bayram vardı. Menzil. İnmiyordu. Misafirperverlik, sevgi, coşku, Herkese sevgi, komünisti gelir bağrına basarlar. Her cemaatten insanlar gelir bağırlarına basarlar. Herkesi severler, herkesi kardeşimle, muhabbetle karşılarlar. Tarikatlara karşı tavır yok o devirde. Başka cemaatten olanlara karşı tavır yok. Bir soğukluk yok, bir titreklik yok, bir ürkeklik yok. Muazzam bir coşku ve muazzam bir muhabbet vardı. Şimdi tabii bir o günleri tam göremiyoruz. Gidenler var. Geliyorlar, anlatıyorlar. O coşku ve o heyecan yok. Eskisi gibi değil. Ee, nedenini açıklıyor zaten Muhammed Raştırı gazeteleri. Görev Mehdi diyor. Tam hidayet onda diyor. Ama onun mübareklerde, ellerinden geldiğince ocağı devam ettiriyorlar. Gayret ediyorlar. Ama inşallah şevkleri daha artar. Aynı o günlere dönerler inşallah. Mehdiyet'in gölgesine inşallah girerler. Ee, Muhammed Aşı Erol Hazretleri'nin müjde Mehdi'yi inşallah bulurlar. İnşallah onu bağırlarına basarlar. Mehdi'ye karşı kayıt ve ilgisiz inşallah kalmazlar. Böyle büyük bir fitnenin ve belanın içine inşallah düşmezler. Çünkü Muhammed Aşı Erol Hazretleri çok büyük bir zattı kutuptu o devirde. Onun sözüne itibar etmemek ona karşı bir tavır olmuş olur. Yani Mehdi çıktı diyorsa bir başkası çıkıp, hayır Mehdi çıkmadı diyorsa, e bu bir anormal durum olmuş olur. o Ona artık bağlı değildir yani. o Onun artık mürşidi olamaz. Mürşidine tam tabi olacak şahıs. Uzun uzun anlatıyor. Net konuşuyor. Deccali'ye çıkmıştır. İnsanların binde sapıtmıştır. Mehdi çıkıp, bu fitneyi izah edecek diyor. Mehdi de şu an hayatta diyor, 1980 yılında. Oğlunun yanında... Muhammed Raçderoğlu Hazretlerinin açık hitabı hı hı. ve kalabalık bir ortamda söylüyor tabii ki bunu. Şey Ahmet Yasin hocamıza hitaben Ve bir kere de değil. Defaatle söylediği bir konu. Tek kere söylediği şey değil. E bunu da bütün cemaat biliyor. E buna rağmen Mehdi'ye karşı kayıtsız kalınırsa, iddia-ı İslam'a karşı kayıtsız kalınırsa Allah bereketi de alır, şevki de alır, heyecanı de alır, gayreti de alır. Sönük, bitik bir orta meydana gelir. Kavrulmuş ekin yapraklarına döndürür Allah ortada. Onun için Şeyh Fevzettin Efendi bu gerçeğin farkında olduğu için o elinden geldiği kadar gayret ediyor inşallah. Allah Mehdi'yete tam tabi olmayı o mübarek cemaate ve bizlere herkese nasip etsin. Mehdi olmayı ve Mehdi aramayı nasip etsin. Mehdi'den bahsetmeyi bizlere de ve onlara nasip etsin. Eğer bir dergahta Mehdi'yetten bahsedilmiyorsa, Decahliyet'ten bahsedilmiyorsa orası mahvolmuş demektir. Orası battı demektir. Mehdi müjdenemiyorsa mahvoldu demektir. Bahsetmekten korkuluyorsa orası helak oldu demektir. Ama coşkuyla Muhammed Raçlı Erol Hazretleri gibi sevinçle Mehdi hayattadır. Mehdi'ye uyun deniyorsa işte o zaman o bereketin sebebi odur o devirde. Muazzam muhabbetin, muazzam heyecanın sebebi Muhammed Rachid Erol Hazretlerinin Mehdiyetin zırh ve gölgesine girmesidir. Mehdiyete biat etmesidir. Mehdiyete biat ettiği için Allah öyle bereket vermiştir. Mehdiyete biat etmediğinde kalben oraya bir uğursuzluk, bereketsizlik çölleşme sarar. Yüzler ablus olur, sevgisizlik sarar, misafirperverlik kalkar, kardeş sevgisi kalkar, cemaatlere karşı hoşgörü kalkar. Egoistlik, bencillik, çıkarcılık e, nobran bir ruh hakim olur. Şeyh Fevzettin Efendi de elinden geldiği kadar bu tehlikeye karşı mücadele ediyor. İnşallah Mehdiyet'in tam zırh ve gülgesi içerisinde aşkla şekle mücadelesine devam eder. İnşallah. Evet. Mehdi mübarek eline Beşar'ın yüzünü mesh onun ilk durumuna gelmesini sağlar ve Beşar da İmam Mehdi'ye biat ederek hak ordusuna katılır. Biharul Envar Enver cilt 53. Sayfa 10, hadis numarası bir 1200 yıllık hadis. Beşer var mı öyle birisi şu an? Evet. Kim? Evet. Ismiyle, evet. cismiyle söylüyor bak. Diyor ki, Mehdi mübarek eden Beşer'in yüzünü mesedelerek onun ilk durumuna gelmesini sağlar, eski barışçı ve insancıl durumunu sağlar. Beşer de imam Mehdi'ye biat ederek hak orusuna katılır. Yavralenen var cilt 53 sayfa 10 hadis numarası 1. Mehdi eğer başka birisi gidip onu uyar mısınız? Mehdi eğer başka birisi gidip bana uyar mısınız? <gülüyor> yani benim olmanın <olduğuna> eminsin. <gülüyor> <gülüyor> Acayip sevimli, abisinin senin güzel kuzusu, <gülüyor> Allah senin güzelliğini daha da artırsın, Allah nurunu artırsın. Süper yakışıklısın ve çok güzelsin, yüzün de çok temiz. Ama bu eminlik nereden geldi size? <gülüyor> <gülüyor> çok şekerler ya. Cayır cayır Mehdi arıyoruz. <gülüyor> Mehdi'likten amaç ne? İstanbul Dünya'ya hakimiyeti. Ahmet, Mehmet, Veli, kim olursa olsun, İslam hakim olduktan sonra mesele bitmiştir. İslam'ı bir şahıs hakim etmeye götürdüyse, vesile olduysa Allah ondan razı olsun. Amaç oluştuktan sonra araç ne fark eder? Amaç iddia İslam değil mi? Evet, evet. evet tamam. Kim vesile olursa olsun. Bana kimi göstertilerse Mehdi ben elini öper. Hiç fark etmez. Mehdi'ye kimler uyacak, kimler uyumayacak? Yakışıklı Mehdi'ye zer aleminde söz verenler uyacaklar. Mehdi'ye zer aleminde aslında söz verme daha yüksek. Ama burada e, nifaka çevirdikleri için Allah cezalandırıyor. Yoksa Peygamberimize de zer aleminde söz veriyorlar. uyacaklarını e, Fakat buraya gelince nankörlük ediyorlar, uyumuyorlar. İşte oradaki ortamda uyuyor. Yani orada aktin ihtiyarı kalktığı için uyuyor. Ama buraya gelince uyumuyor. Ee, Zer alemde söz verenler var, hakiki e, talebeler orada e, biat ettiler. Onlar uyacaklar. Mahmut hocamız e, bir zatın kendisi ilgili gördüğü rüyayı... ...bak bizzat kendisi ilgili Mahmut ile ilgili bir rüya görüyor bizzat. Bunu açıklarken bu rüyayı e, tefsir ediyor. Bu sevincim bir Hazreti Mehdi aleyhisselama biat etmeden ölmeyeceğimin müjdesidir şeklinde açıklıyor. Bu ne demek? Yaşlı bir insan olduğuna göre çok kısa bir süre sonra... Mehdi'yi göreceğim diyor. Onu Mahmut Hoca diyor. Geçenlerde hastaneye kaldırılmıştı Mahmut Hocamız. O esnada bir rüya görmüşler. Rüyada Hazreti Nebiullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelmiş. Bir matara su getirip o Allah dostuna içirmiş. Hastanede bir gün sonra sağlığı çok iyi açıklaması yapılmış. Bu Allah dostunu fazla vekili yoktur. Henüz halifesi de yoktur. Sünneti en çok riayet eden bir camiye olmalı hesabıyla herkese çok kolay bilinecek bir gruptur. Neyse Efendi hazretlerini hastanede benim de bulunduğum ortamda bu rüyayı anlattılar Mahmud hocaya. Ve kendileri dediler ki artık bu suyu gaybi alemde içmiş olmamla birlikte sağlığım çok iyi oldu. Direncim arttı çok şükür. Allah beni sevindirdi. Bu sevincim Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat etmeden ölmeyeceğim müjdesidir diyor. Mah Mahmud hocamın söylüyor. Peygamberimizin kılıcı kuşandırılacak. ilk defa. Hiç kimse şu ana kadar peygamberin kılıcı kuşanmamıştır. Hı -hı. Yani direkt üzerine takacak kılıcı. Evet. Hiç kimse peygamberin hırkasını giymemiştir. Hırkasını giyecek üstüne. Ee, peygamberimizin bayrağına elanacak sancar Şerifi. insanlar kendini kaybedecektir. Biat anında. Yani ona karşı Hı -hı. muhabbetlerini sevgilerini ifade eden yani onun liderliğini kabul etme anlamında bir sözdür bu. Hı -hı. Bu oluşacaktır. Abi sabır edilecek. İstanbul şu an zaten fethedildi <gülüyor> ve ediliyor da manen ve matalizme karşı. Esaslı bir set meydana geldi. Gençliğimizi görüyorsunuz. Televizyona çıkarıyoruz, görüyorsunuz. Yüz bin üstüne gençten görüş belirtmeleri için konuştuk. Hepsi evrime karşı. Hepsi Mehdi bekliyor. Hepsi iddiati İslam istiyor. Hepsi aydın. Hepsi gelenekçi Ortodoks İslam anlayışına karşı. Mükemmel bir gelişme, mükemmel bir güzellik. Manen şu an fetih devam ediyor ama Mehdi çıktığında bu en güzel şekli gelecektir. Mehdi siyasete karışmaz, hiçbir şekilde karışmaz. Sevgi, aşk üstadadır Mehdi. Sadece sevgiyi ve aşkı öğretecek bize, başka bir şey yok. Sevgi, aşk, kardeşlik, cömertlik, İslam ahlakının güzel yönlerini bize sevdirecek. Sürekli televizyonda şeyden bahsediyorsun işte, Mehdi yakında gelecek falan. Onu ne zaman göreceğiz, ne şekilde göreceğiz yani? Herkes görebilecek mi televizyonda mı göreceğiz, nasıl, ne şekilde görebileceğiz yani? Bu merak ettim, bunu sormak istedim. Benim yakışıklımın yüzü zaten güzel, saçları da çok güzel, çok yakışmış. Süper yakışıklı delikanlım. Ee, Yakışıklım, hadislerde Peygamberimiz diyor ki, Mehdi çarşılarda, pazarlarda aranızda gezer. O sizi görür ama siz onu göremezsiniz diyor, tanıyamazsınız diyor. Aranıza gezeceksiniz, aranıza gidecek diyor. Bak o sizi görüp tanıyacak ama siz onu tanıyamayacaksınız diyor. Çok manidar bir ifade. Demek ki Allah vasiletimizi açsın, ferah açsın. Belki de ben de çarşıya pazara çıkıyorum, belki görüyorum. Ama farkına varamıyor olabilirim. Allah e, imanın nuruyla görmeyin nasibes. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi o eşhası ahir zaman belki imanın nuruyla fark edilir diyor. Aynı şekilde İsa Mesih de içinde. İsa Mesih has talebeleri yakın talebeleri havası onu imanın nuruyla tanırlar diyor. Mehdi içinde. Belki o eşhası ayrı zaman imanın nuruyla tanınabilir diyor Mehdiç. Ama bidayeten kendisi dahi kendisini bilmez diyor bak başlangıcında. Çünkü diyor iman burası da imtihan dünyasıdır. Akla kapı açılır, ihtiyar elinden alınmaz diyor. Öyleyse o eşhas hatta o müstiş Deccal'dır diyor. Kendisi dahi bidayeten kendisinin Deccal olduğunu bilmez diyor Mehdi içinde. Bir daha yeten kendisinin Mehdi olduğunu bilmez diyor. Yakışıklı mı bana bir daha dinlet. Merhaba Adnan abi, ben Yiğit. Sürekli televizyonda şeyden bahsediyorsun işte, Mehdi yakında gelecek falan. Onu ne zaman göreceğiz, ne şekilde göreceğiz? Yani herkes görebilecek mi televizyonda mı göreceğiz? Nasıl, ne, ne şekilde görebileceğiz yani? Bunu merak ettim, bunu sormak istedim. Evet, alenen, alenen, açıkça, sarahaten Mehdi'yi göreceksiniz ama yani öyle... O kadar şok olacağını falan zannetmiyorum yani. Normal karşılarsınız. Bir tek biat heyecan verebilir, orada çok heyecanlanabilirsiniz. İsa Mesih'te ben heyecanlanacağını düşünüyorum halkın daha ziyade. Çünkü 2000 bin yıl öncesinden gelmiş olması çok büyük bir mucize olduğu için, ilk defa öyle bir ee, ul peygamber görüyor insanlar. yani. Hiç görmemişler. Ahir zaman insanlığına ilk defa Allah, Ulaz'un peygamber gösteriyor. O heyecanlandırabilir. Mehdi kalender bir insan, ben zannetmiyorum. Normal karşılarlar öyle. Şamata yapacak birisi değil o Mehdi. Evinden, sederinden yönetir diyor Peygamberimiz. Bediüzzaman siyasete karışmaz diyor Mehdi. E, siyasete karışmayacağını söylüyor. E, dolayısıyla sevgi insandır Mehdi. Ama televizyon, radyo, her yerde görürüz internet. Ama ha, bu diye gibi değil de işte İslam aleminin başında İslam alemini sevgiye yönelten, İslam alemini şefkatle kucaklayan iyi bir insan olarak bileceğiz. Yani o şekilde. Yoksa ne hani günahsız, masum, metafizik, haşa, ilah gibi bir varlık değil. O diyecek ki ben günahkar, Allah'ın zavallı bir kuluyum benim madem siz zorla seçtiniz, ben de size sevgiyi anlatayım, dostluğu, kardeşliği anlatayım diyecek. Terör, anarşi ve kavgayı ortadan kaldıracak bu. Yani savaş olmayacak, PKK şu bu falan hiçbiri kalmıyor. Mehdi'ye gel sana biat edemledikler, yazıklar size, ne kadar söz bozulunuz, ne kadar kan döktünüzler diyor. E, demek ki bak, terörist Müslümanlar da onun yanına yanaşacaklar. Terörist edin kan dökeni bak, ne kadar kan döktünüz eleştiriyor. Ama siz Müslüman değilsiniz demiyor Mehdi. E biz de talebesiyiz, öncüsüyüz, e, tabii ki diyeceğiz. Yardımcısıyız demeyeceğim, çünkü <gülüyor> hadise göre, <gülüyor> Mehdi alameti oluyor. <gülüyor> o yerde ve gökte Mehdi'dir diyor hadiste. Ve istemediği halde diyor biatlarını kabul eder. Kimin? Bak terörist Müslümanların biatını kabul ediyor. Bak kan döktünüz diyor. Zulüm yaptınız diyor. Müslüman değilsiniz demiyor. Ama biat etmek istediklerini de, biatlarını kabul ediyor. Çünkü doğruya da kavuşturuyor, terörden şiddetten onları arındırıyor. Adama sen terör şiddet yapıyorsun diyeceksin. E düşman olacak. Ömür boyu görüşmek, öyle bir şey yok. Müslüman Müslümanı kurtarmak da mükelleftir. Teröristi bir kenara atamazsın. Şiddet uyguladığını bir kenara atamazsın. O nur gibi Müslümandır, normal Müslümandır. Hatalıdır, yanlıştır onu düzeltirsin. Hatasını düzeltirsin. O yanlış yönlerini düzeltirsin. Ya yani PKK da mesela insan olmaktan çıkmaz. İnsandır o. Yanlış yönünü düzeltirsem normal vatandaşın olur. Hatasını düzelt. Ama suçu varsa gider hapis yatar. Öyle mesela. Diğer terörist de yani. Müslüman terörist de olsa o da hapis yatar. Yani suçunun karşılığı olarak. İnsanlar Mehdi'yi nasıl kabul edecek? <gülüyor> Yakışıklım, güzel yüzüm. Allah kalbinize vahiy edecek. Yani bütün dünyanın, bütün insanın kalbine vahye edecek. Kalbinizde hissedeceksiniz, anlayacaksınız. Yani vicdanınıza o vahye edilecek. Vahyen edildiği için de dürüst insanlar o vahyi kabul etmiş olacaklar. Yani bir ses şeklinde değil bu. Görüntü şeklinde değil. Yani kalbinde hissedecek, anlayacak. Bir şekilde hissedecek. Yani bahsedilince bir kişi ha diyecek ya o ben onu Mehdi olarak biliyorum diyecekken yani kalbimde bir nevi Mehdi olarak biliyorum diyecekken. Bir kardeşimiz de e, kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Ayet var. Evet. O ruh, kendinden bir ruh, Cibril. Cebrail aleyhisselamını destekliyor Cenab-ı Allah Ayet tabi alenen Mehdi'ye bakıyor aynı zamanda Çünkü onlar Allah'ın fırkasıdır Hizbullah Allah ekibi Allah topluluğu Bu Mehdi'ye bakıyor Dikkat edin diyor şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar Felah Umutlarını gerçekleştirip Kurtuluş bulanlar takenlerdir. Umutları ne? i̇ttaat İslam İnşallah. Değil mi? Allah'ın Allah rızası her ikisinde Cenab-ı Allah onlara veriyor. Altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır diyor Allah onları. Cennet sevgisini Allah kalbimize yazmış. Mehdi ve talebeler de cennettedir inşallah. Orada sürekli süresiz olarak kalacaklardır. Tabi temiz müminlere de bakan bir ayet. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlar diyor. Her Allah'tan insanlar müminler razı oluyor, müminlerden de Allah razı oluyor kalplerine imanı yazmış. Sağlam iman. Onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Cibril'le. Mehdi'nin sağında Cibril, solunda Mikail. 3000 bin melekte destekleniyor Mehdi. İnşallah. Peygamberimiz diyor, hata yapmaz diyor Mehdi. Hata gibi görünen o da doğrudur diyor. Hata yaptı yapacak. Eğer hata yapacaksa zaten düzeltiliyor. Hemen melekler yardım ediyor, yaptırtmıyorlar hata. İnşallah. Mehdi ahkamda mansumdur, o yüzden. Masum olan Mehdi bilinir. Yani bir tek ona mahsustur. Mehdi'ye mahsustur. Özel olarak Allah tarafından kullanılır Mehdi. <gülüyor> Mehdi'ye biat. Allah alem İstanbul'da. İnşallah hocam. Allah alem İstanbul'da yani Topkapı'da. Kutsal emanetler oradan hemen açıklayacak. Çünkü Teberrüken alınacaktır. Teberrüken, Mehdi üstüne gelecek peygamberimizin hırkasını. Kılıncını kuşanacak. Teberrüken, yani sürekli kullanmak üzere değil. Teberrüken, ondan sonra a, e, peygamberimizin diğer kutsal emanetler de yanında olacak. İnşallah. Orada biat edilecek. Yani bütün İslam alemi, bütün İslam ülkelerini ileri gelenler, Türklük dünyasının ileri gelenleri manevi lider olarak kabul edecekler. İnşallah. Biat olmuş olacak. Muhtemelen de nakden yayınlanacaktır. İnşallah yani bütün dünyada nakden yayınlanacaktır. Mehdi öyle siyasetle şundan buna uğraşmaz. O da danışılan bir liderdir. Bütün devletler bağımsız olarak normal kendi rejimlerinde, sistemlerinde olacaklar. Yani bir müdahale yok. Kimsenin hürriyetine de karışmaz Mehdi. Mehdi sevgi, barış, adalet, kardeşlik, Kur'an'ın özü, sünnetin gerçeğini ortaya koyacaktır insanlar da özgürce İslam'ı yaşayacaktır. Musevileri de e, gerçek Tevrat'a çekecek. Tevrat'ın gerçeğine. Hristiyanları e, gerçek İncil'e çekecek. İnşallah. İnşallah. Yani tek Allah inancı yayılacak onlar arasında da. Yani tam istidat gelişecek böyle. E, Musevilerden de çok fazla Müslümanlar olacak. Müslüman olanlar olacak. Yani Mehdi'ye kanaatleri gelecek çok fazla insanın. Ama büyük bir kitle de terör edecek. Yani Müslüman olsak mı olmasak mı? Tam bu iman etme istidadındayken diyor Bediüzzaman. Yani Mehdi'ni hazırladığı bu tam bu ortamda Cenab-ı Allah'ın diyor semasında Mehdi'nü şey İsa aleyhisselam'ın edecek diyor. Görünür hale gelecek yani. İnşallah. inşallah, i̇nşallah. Hocam bir hadiste halkın içinde Mehdi'ye ilk biat edecek olan Cebrail Aleyhisselam'dır diye bildirildi. Maşallah. Maşallah. Maşallah bir kuş şeklinde diyor, beyaz bir güvercin şeklinde gelir diyor, gelir Mehdi'nin omzuna konar diyor. Evet, inşallah. Mehdi'ye derler ki diyor Peygamberimiz, ben onun gözyaşını adeta görür gibiyim. Mehdi'ye, Gel sana biat edelim derler, o ise yazık size ne kadar söz bozdunuz, ne kadar çok kan döktünüz der. Demek ki Müslümanlar o bayağı kan dökecek, terör estirecekler. İnsanlar nihayet Hazreti Mehdi'ye gelirler ve hüküm ve makam arasında kendisi istemediği halde ona biat ederler. Eğer biatı kabul etmezsen boynunu vururuz derler. Yer ve gök ehli onlara razı olur. Ali bin... Hüsamettin el-Muttaki, Celaleddin Suudi'nin taslifine hadisler. Sayfa 31. Fitne içinde insanlar kan akıttığı bir zamanda, işte bu devir. Evet. Evinde oturmakta olan Hazreti Mehdi'ye gelirler. Ve bizim için kalk artık derler. O ise kabul etmez ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar ve biatı kabul eder. Ondan sonra artık kan dökülmez. i̇bn Ebu Şeybe Cilt 7, sayfa 531, Abdur Rezak 2771 Halk her yerde ahir zamanda kurtarıcı aramaya koyulur diyor Peygamberimiz. Bak, halk her yerde kurtarıcı aramaya koyulur. Mehdi'den başkasını bulamayınca yine ona doğru koşuyorlar. Mehdi geldiğinde bizim ikna olabilmemiz için nereye yapacak veya nasıl anlayacağız hocam? Siz Mehdi'yi ikna edeceksiniz. O sizi ikna edecek. Siz onu Mehdi olduğunu ikna edeceksiniz. Hadislerde öyle. Evet. Mehdi halkı ikna etmiyor. Halk onu ikna ediyor Mehdi olduğunu. Evet. Zorlayarak. Evet. Zorlayarak diyor. Tehdit ederler diyor. Bütün alametler sende derler diyor. Nasıl anlayacaksın? Allah kalbine ilka edecek insanların kalbine vahyedilecek Mehdi. Hissedeceksin, bileceksin. Anlamazdan gelenler ayrı mesele. Ama bilecek insanlar. Bilmiyorum diye bir şey yok. Ve ikna edecek olan da halktır. Halktan insanlar. Mehdi'nin ikna edilmeye ihtiyacı vardır. Mehdi'nin ikna etmeyem ihtiyacı olmaz. Hepsini evet. yönelik evet. Tabii evet. İsa Mesih bile ikna edemiyor Mehdi olmasına Bak İsa Mesih. Değil mi? Bak namaza geçmesi için artık fizik kuvvet kullanıyor, sırtından itiyor. Sen diyor e, ümmetin imamısın, mektebete e, imamete sen layıksın diyor. Bak namaza baş bağmak diyor Mehdi. Fakat yine vicdanı kabul etmiyor, yeniden dönüyor diyor ki ya buyurun siz geçin diyor. Hayır, diyor İsa Mesih bayağı kuvvetlidir. Yani atletik gibi evet. tutuyor omzundan. İtirik yine Mehdi'yi e, namaza geçirtiyor. Ümmetin imamısın diyor. Ben de sana biat ettim, bağlandım diyor. E o zaman zaten bitti. O dediği an dünyanın imamı olmuş oluyor. Bütün dünyanın yani Hristiyanlık aleminde, İslam aleminde imam olmuş oluyor. Çünkü İsa Mesih kendi söylüyor. Yani. Topluluğa söylüyor ben biat ettim. Evet. İmamlığını kabul ediyorum. Seni imam tayin ediyorum. olarak kabul ediyorum. Ne yapsın o zaman? yani ben Hayır değilim diyemez ki. O zaman da imanın orayı ile tanıyabilirler diyorlar. Evet. Zaten tanıyan da öyle laf o. Tanıyamam diye bir şey olmasın. Evet, İsa Mesih'i de tanırlar, Mehdi'yi de tanırlar. Evet, ne demekten? Evet. Vahy ediyor Allah kalpler. Nasıl tanımaz? Eşe evet, yani? Peygamberimizin kılıcı kuşandırılacak. İlk defa. Hiç kimse şu ana kadar peygamberin kılıcı kuşanmamıştır. Hı hı. Yani direkt üzerine takacak kılıncı. Evet. Hiç kimse peygamberin hırkasını giymemiştir. Hırkasını giyecek üstüne. Ee, peygamberimizin bayrağına eğlenecek sancar şerifi insanlar kendini kaybedecektir. Biatı anında. Yani ona karşı hı hı. muhabbetlerini sevgilerini ifade eden yani onun liderliğini kabul etme anlamında bir sözdür bu. Hı hı. Bu oluşacaktır. Acem, Arap, Rum, e, tüm savaş ehli savaşmadan Mehdi'ye biat ederler diyor Peygamberimiz. Bak, Acem, Arap, Rum, yani bütün Rusyanlar ve tüm savaş ehli, yani savaş yapan herkes, bütün ordular savaşmadan Mehdi'ye biat ederler, bağlanırlar. Ardından Mehdi İstanbul'da ve diğer yerlerde camiler bina eder. Çünkü ilk yer İstanbul'da olduğu için mekanı. Orada camiler bina ediyor. Bunu diyen kim? Dedem. Hz. Ali, Keremullah ve Ceh, Haydar-ı Kerrar, Ali Haydar-ı Murtaza, Kitabul Cifr, İmam Ali, sayfa 394.